Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni Tron madenciliği sistemini tanıtacağım. Aşağıdaki bıraktığım linkten gidip üye oluyorsunuz. Üye olurken benim davet kodumu girerseniz iyi olur. Zaten linki tıkladığınızda otomatik benim davet kodum gelecek. Siteye geldikten sonra size böyle bir ana sayfa karşılayacak. Girdiğiniz zaman 2000 TRX hediye verecek. Gördüğünüz gibi %2,5 faiz almak için 88 888 TRX yatırım %4 faiz almak için 889 8888 TRX yatırım e, %6 faiz kazanmak içinse yok e, %8 faiz kazanmak içinse e, 88000 TRX yatırım diyor 5 Ocak 15 Ocak arası etkinlik zamanı diyor yani bu, o zamana kadar yeterliymiş Burayı kapattıktan sonra size böyle bir sayfa gelecek Gördüğünüz gibi burada depozite, para çekme, paylaş takım uygulama yeri var. Buraya gelip paylaş diyerek sin yönlendirme bağlantısı alabilirsiniz. Her davet ettiğiniz kişi başına %17 kar elde ediyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi takım alanı var. Buraya davet ettiğiniz kişiler gözüküyor. Kaçıncı seviyede oldu. Mesela siz birisini davet ederseniz birinci seviye. O davet ettiğiniz kişi başkasını davet ederse ikinci seviye. O da başka kişi davet ederse 3. seviye oluyor ve hepsinden de kar edebiliyorsunuz. Buraya geldikten sonra deposito diyorsunuz. Adresi kopyalıyoruz. Ee, TRX çek diyoruz. Pardon yanlış oldu. Ee, ben şu anlık 50 tron yatıracağım. 50 tron yazıyoruz. Tron çek diyoruz. Hemen onaylanmayı bekliyoruz ya da ben onayladıktan sonra hemen geri dönüş yapacağım gördüğünüz gibi arkadaşlar da az önce onaylayabildim ee, telefon olmadığı için şu an sırada ee, siteye geldiği zaman burada şarjı tamamla diye bir şarjı tamamlayacağız ben geldiği zaman tekrar videoyu devam ettireceğim gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen 1.25 geldi 1 dakika bile sürmedi şu an doğrulama bekleniyor ee, böyle yaparak eee kazanç sağlayabilirsiniz Buraya geldiğiniz zaman bildirim paneller buradaki duyuruları okuyabilirsiniz ne kadar kazanç vereceği hakkında Burada yardım ve destek talebi var buraya geldiğiniz zaman direkt sizi e, Telegram gruplarındaki destek birimine aktarıyor Buraya basarak uygulamayı indirebilirsiniz Gördüğünüz gibi bur burada da veri ekranı var ne kadar yatırım olduğu gösteriliyor burada da ortakları var Buraya ticaret dediğin zaman burada günlük kazancınızı gösteriyor, ee, gelen ödülleri falan gösteriyor. Ee, bu kadar videos istediğiniz için sağ olun.